Herkese merhaba. Tahminimce şu an bu videoyu izleyenlerin çoğunluğu öncesinde pek çok figür videosu izledi. Ve klasik olarak bir figür sekiz kafadır ifadesini duydu. Evet, bir figür sekiz kafadır. Fakat bu yaşa ve cinsiyete göre değiştiği için güzel sanatlarda doğru ölçü olması adına dörde ayrılır. Bu videoda anlatımın daha kolay olması adına sekize bölerek anlatacağım. Ve bir parçamın boyutunu kafa ölçüm kabul ediyorum. Böylelikle 8 kafa ölçüsünü elde etmiş oluyorum. 8 parça elde ettim. Aslında bu ayrımı yaparken Güzel Sanatlar'daki anlatımla 4 eş parçaya da ayrılmış oluyorum. Bunu da hemen göstereyim. Bu kısım ikiye, bu kısım üç ve diğer kısımda dördüncü parçamız olmuş oluyor. Dediğim gibi daha kolay anlatabilmek için sekiz üzerinden anlatmayı tercih ediyorum. Sekize böldüğümüzde ikinci çizgimizin hizası göğüs altımız olacak. Ve dördüncü çizgimiz kasıklar, altıncı çizgimiz de diz altı olmuş olacak. Zihninde canlanmayanlar için 8 kafa ölçüsünü de göstermek istiyorum. Kafa ölçümüzü bir boşluk kabul ettik ve aynı şekilde 8 eş parçaya ayırmış olduk. Umuyorum ki şu an siz de benimle birlikte çizim yapıyorsunuzdur. Çünkü bu sadece bakarak öğrenilecek bir şey değil. Evet oranları öğrenebilirsiniz fakat pratik yapmadan hiçbir şey olmayacaktır. Evet devam ediyoruz. Şimdi çizime başlıyoruz. Kafa kısmını çizerken boyun kısmına biraz yer bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle ilk boşluğun tamamını suratımız olarak çizmiyoruz. Hafif alt kısımda boşluk bırakıyoruz ve böylelikle boynumuza da yer bırakmış oluyoruz. Bu videoda kafa, el ve ayak çizimlerine çok ayrıntılı bir şekilde girmeyi düşünmüyorum. Çünkü onlar kendi başına, başlı başına çok ciddi ve üzerinde emek sarf etmeniz gereken konular. Bu videoda yapabiliyorsanız tabii ki kendiniz çizebilirsiniz. Fakat yapamıyorsanız sakın endişelenmeyin. Ayrıntılı bir şekilde çizimler gelecek. İlk figür çizimlerinizde kafa, el ve ayakları sadece hafif belli edip bırakmanız iyi bir başlangıç olacaktır. Hem de motivasyonunuz bozulmayacaktır. Boyun kısmında dümdüz çizgiler atmıyorum, hafif ovalimsi, elips çizgiyle boynu tamamlıyorum ve boynu tamamladıktan sonra artık benim omuz genişliğine karar vermem gerekiyor. Omuz genişliğini de verdikten sonra tam omuz kısımlarına yuvarlaklar bırakıyorum, elipsler bırakıyorum. Bunu yapma sebebim de, birazdan göreceksiniz, dirsekleri de, diz kapaklarını da ilk başta böyle iskelet olarak belirleyeceğim. Çünkü başlarken böyle basit çizgilerle taslak oluşturmadan başlarsam yani daha ayrıntılı bir şekilde omuzlara şekil verip kafayı şekillendirip göğsü şekillendirip bele geçip tek tek gidersem daha taslak oluşturmadan oran orantımda sorunlar çıkacaktır. Bu nedenle ilk olarak üstün körü bir şekilde baştan sona gidebileceğim şekilde iskelet halinde belli ediyorum ve buna omuzlarla başladık. Sağ ve sol tarafının eşit olması için tam ortasından, yüzümden itibaren bir çizgi alıyorum ve onu devam ettiriyorum. Tam ortasından düz bir çizgiyle figürümü ikiye ayırıyorum. Bunu yapmanız eşitliği sağlamanız için önemli. İleride tabii ki yapmanız gerekmeyecek. Gözünüz alışmış olacak ve çok kolay bir şekilde hiç bu kadar çok uğraşmadan daha kolayca çizebiliyor olacaksınız. Şimdi dördüncü kısımda Kalça kısmını şu an belirtiyorum iskelet halinde. Ve dördüncü çizgiden itibaren altıncı çizgiye kadar diz kapağına doğru bir çizgi atıyorum. Diz kapağını yuvarlaklarını belirtiyorum, diz kapağını belirtiyorum. Ve altıncı çizgiden sekizinci çizgiye kadar da düz bir çizgiyle dizimizin alt kısmını belirtiyoruz. Kollara geldiğimizde ise yine aynı şekilde dirseklerimi belirteceğim. Bunun için dizsekleri belirtmek için üçüncü çizgiye kadar bir çizgi yapıyorum. Ve daha sonra dördüncü çizginin altına gelecek şekilde hatta dördüncü çizgiye gelecek kadar da bileklere kadar inmiş oluyorum. Aynı şekilde sol kolda belli ediyorum. Çoğu figür dersinde figürün dümdüz, robot gibi durmuş hali anlatılır. Ben bunu yapmak istemiyorum çünkü yetenek sınavı açısından da bakarsak, şu ana kadar ben hiçbir sınavda dümdüz robot gibi kollar yanda, ayaklar dümdüz şekilde hazır oldu durmuş bir figür çizdirildiğini duymadım. Çizdirilmiş olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama genelde bu tarz sınavlarda da hareket halindeki e, figürler tercih ediliyor. Bu nedenle bu figürde de kolu biraz havada çizmek istedim. Ayağı biraz yana doğru e, Ayan yana doğru durmasını istedim. Dümdüz bir şey çizmek istemedim ki belki de ıı, parkta otobüs bekleyen bir adam geldiğinde bu figürü bile çizebilirsiniz. Artık iskeletimizi biraz daha yapılandırabiliriz. Hemen omuz kısımlarıyla ayrıntıya girmeye başlıyorum. Biraz daha aşağı doğru düşük yapıyorum ve tam omuz kısmında hafif yukarıya doğru çıkıklık yapıyorum. Omuz kısmında hafif bir ovallik veriyorum. Daha sonrasında da dirseklere kadar çok daha hafif eğit bir çizgi ile dirseğe kadar iniyorum. Dirseğe indikten sonra alt kısımda şu kısımda görmüş olduğunuz kısımda bir kas var. Bu nedenle burada hafif biraz daha çıkıklık sağlamak istiyorum ki kas belli olsun dümdüz çizersem hoş görünmeyecektir. Çıkıntıya uygun bir şekilde kasa uygun bir şekilde oraya çıkıklık verip artık dördüncü kısım bileklere kadar iniyorum. Şimdi diğer kola devam ediyoruz. Omuzu yine aynı şekilde hafif çıkık yapıyorum. Ve kol kaslarımızın belli olacağı şekilde çıkıntılar yaparak ilerliyorum. Burada kola hafif havada olduğu için dirsek kısmı biraz daha belirgin olacak. Diğer tarafta dirsek arkada kalmıştım. Fakat burada yan olduğu için dirsekte de çıkıntı sağlıyorum. Ve aynı şekilde dördüncü çizgiye doğru da bileklere kadar geliyorum. Şimdi kolun genişliğine karar veriyorum. Şu anda koltuk altı aslında belirliyorum. Ve ortalama bir şekilde kol genişliğine karar veriyorum. Ve aynı şekilde iç kaslarını belirliyorum. Tam dirseğinizin iç kısmında, ön yüzümde kolumuzun oradaki hafif bir e, çıkıntı, girintiyi belli ettikten sonra... Eğer çizerken çiziminiz ilk başlarda hoş görünmüyorsa sakın sakın sakın çiziminizi bırakmayın. Sonuna kadar devam edin. Çizim ilk başlarda çok böyle iskelet halinde görünecektir. Bu sizin yanlış yolda olduğunuzu göstermez. Zaten oranlara göre yapıyorsunuz. Bir de kas yapısını biraz kavradıktan sonra çiziminizde hata olacağını sanmıyorum. Bu nedenle... Çizim kötü oluyor deyip başka da hemen geçmeyin. Üzerine emek sarf ettikçe güzelleşini göreceksiniz. Hele tonlama da yaparsanız çok daha gerçekçi bir figür çizimi elde edeceksiniz. Şimdi ikinci çizgiye göğüs altı demiştik. Göğüs altını belli ediyorum. Hafif çizgilerle bel belirtiyorum. Ve birinci çizginin altında yani boynumuzun altında da köprücük kemiklerimizi hafif belirtmek istiyorum. Şu anda beden kısmında genişle genişliğe karar vermiştik zaten. O kısımda hafif yukarıya doğru, omuzlara doğru geniş bir şekilde gelerek bele doğru incelen bir çizgi atıyorum. Hafif zaten bizim figürümüz böyle bir eli havada bir bacağı yanında durduğu için bir belini daha ince görmüş olacağız. Ve diğer tarafı biraz daha düz görmüş olacağız. Dördüncü çizgiye kasıklar demiştik. Hemen kasıkları da belirtiyorum. Ve kasıklardan bizim bacaklarımız çıkacak. Bu bacak çıkışını da yaparken kasıklarda gördüğünüz gibi ilk önce yanlara doğru yukarıya doğru çizgi belirtiyorum. Tam o yukarıdaki çizginin bittiği yerden yani dördüncü çizginin üstünden bacağı çizmeye başlayacağım. Dördüncü çizginin üstünden diz kapaklarına altıncı çizgiye kadar... Kollarda yaptığımızdan daha oval bir çizgi atıyorum. Daha oval olma sebebi zaten insan otomisine baktığınız zaman ya da aynaya baktığınız zaman o kısımlarımızın biraz daha oval döndüğünü göreceksiniz. Şimdi dördüncü çizginin biraz üstünden altıncı çizgiye dedik. Oval çizgimizi attık ve üst bacak kısmını oluşturmuş olduk. İç kısımlarda da yine aynı şekilde dışa göre biraz daha düz çizgilerle hafif ovallik de katabiliriz. Diz kapağına doğru geliyorum. A kısmından tam 4. çizginin baş bittiği yerden 6. çizgiye kadar geliyorum. Çizgileri hafif belli ediyorum. Oradaki bazı kasları elipslerle belirginleştiriyorum ki çizimim daha gerçekçi, daha güzel dursun. Geldik alt bacak kısmına. Fakat altın çizgide ilk önce dizleri belirtmemiz gerekiyor. Hafif yan gibi durduğu için sağ bacağının diz kapağını göreceğiz. Böyle çıkıntılı bir şekilde göreceğiz. Hafif bir şekilde çıkıntısını belli ediyorum. Ve dizi de belirttikten sonra artık alt bacağa geçiyoruz. Ve alt kısımdaki arkada yanda duran kası belirttikten sonra çıkıntılı bir şekilde bileklere doğru incelerek devam ediyorum. Diğer ayak biraz daha bize doğru bakıyor. Bu nedenle diğer çizdiğimiz dize göre biraz daha düz yapacağım. Bu nedenle ilk düz bir şekilde hafif aşağı indikten sonra tekrar altı bacaktaki sağ ve sol tarafta duran kasları belirtiyorum. Biraz daha çıkıklık sağlıyorum ve sonrasında bileklere doğru incelerek devam ediyorum. Göbek deliği üçüncü çizgiye denk gelecek. Onu da işaretliyorum. Ve daha sonrasında artık karın kaslarını çizmek istiyorum. Tabii çizim yaparken kas yapmak çok kolay. Hemen kasları, baklavaları oluşturuyorum. Hafif dik dört bir görüntü çiziyorum. ile e, İkinci çizgiyle dördüncü çizgi arasında kalacak şekilde. Biraz daha hatta üçüncü çizgiye daha yakın olacaklar. Hafiften kasları belirginleştiriyorum. Ayak kısmından normalde tam 8'nin çizgide bitiyor ayaklar. Fakat o tam dümdüz duran bir figür için geçerli. Burada figürümüz hafif yan durduğu için ayağı da biraz aşağıya doğru bakıyor olabilir. Yani ayağı biraz daha büyük görünüyor olabilir. 8'nin çizgiye aşabilir. Bu tamamıyla duruşuyla alakalı. Fakat dümdüz bir şekilde durduğunda ayağı da tam olarak 8 çizginin içinde kalmış olacak ve daha az görmüş olacağız. Burada üstün körü bir şekilde ayakları belirtiyorum. Asla ayrıntıya girmiyorum. Diğer ayak da aynı şekilde taşıyor. Çünkü hafif öne doğru açık bir şekilde duruyor ayaklar. Hafif yana doğru duruyor. Bu nedenle 8'i biraz geçtik. Şimdi... Biraz uzaklaşıp çizimine bakıyorum ve fark ediyorum ki solumuzu biraz abartmışım. Bu nedenle solumuzun da hafif bir küçülmeye gidiyorum. Siz de çizerken ara sıra biraz çizimden uzaklaşıp bakarsanız yaptığınız orandaki bozuklukları daha kolay fark edebilirsiniz. Omuz kısmını da düzeltiyorum. Tamamdır. Üst kısmının çok ayrıntıya girmeyeceğimi söylemiştim. Buna daha saçlar eklenecek. Şu an kafası küçük görünüyor olabilir. Saçlar falan eklendiğinde daha orantıda bir görünüm elde edeceğiz. Genel hatlarıyla çizimimi tekrar inceliyorum. En baştan en sona neler yaptığıma bakıyorum. 8'e ayırmıştım. Sonra 8 kafa ölçüsü belirlemiştim. Kafayı biraz daha birinci çizginin alt kısmında boşluk bırakarak yüzünü çizmiştim. Boynu, omuzları. Tabi ilk başta omuzlar, dirsekler. Dizler, kalça kısımlarını belirtmiştim ki oran orantım daha düzgün olsun diye. Genel olarak çizime baktıktan sonra değiştirmek istediğim pek yer yok aslında. Sadece karın kaslarını, karın kaslarını biraz daha ayrıntılı çizmek istiyorum. Bu nedenle karın kaslarında biraz daha uğraşıyorum. Aslında bu videoda tam anlamıyla bir gölgelendirmeye girmeyi düşünmüyorum. Çünkü gölgelendirmeye girersek video zaten uzun iyice uzayacak. Buna şu anda gerek yok. Hafif bir şekilde, çok hafif bir şekilde gölgemi atıyorum. Özellikle baklavaları çizerken gölgelendirmemi yapıyorum. Yani ekstra olarak anlatmam gerektiğini düşünmüyorum. Dikdörtgen şeklinde, kare kare şeklinde görünecek şekilde gölgemi atıyorum. Zaten eğer bu videoya kadar baştan sona izlediyseniz düzenli olarak tonlama mantığını da biliyorsunuz demektir. Bu nedenle tonlamayı da tekrar anlatma ihtiyacı duymuyorum. Çizimimi biraz daha inceliyorum ve oran orantıyı bozacak şeyler var mı diye kontrol ettikten sonra ve çizimimden tam anlamıyla emin olduktan sonra daha koyu bir kalem alıyorum elime. Ve bu koyu kalemle köşe noktalarını koyulaştırıyorum. Arkadaşlar şu an çizime baktığınızda silik bir çizim görüyorsunuz. Fakat daha koyu bir kalemle köşe noktalarını biraz bastırarak belirttiğiniz zaman çiziminizin ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Zaten bana atılan çizimlere baktığımda çoğu tamamlanmamış çizimler gibi görünüyor ve bu nedenle beğenmiyorsunuz. Aslında bu köşe noktaları, kesişim noktalarını koyulaştırsanız çiziminizin havası birden değişecek. Zaten bunu şu anda göreceksiniz. Çizim daha da güzelleşmeye başlıyor bunu yapınca. Şu an yaptığım tek şey köşe noktalarını, kesişim noktalarını koyu bir kalemle hafifçe belirtiyorum. Daha da belirginleştiriyorum. Çünkü siz de benimle birlikte çiziminizi tamamlamışsınızdır ve istediğiniz görüntüye ulaşmışsınızdır. Eğer ulaşamadıysanız bunun sebebini açıkladığım videom bir önceki video. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.